Sevgili Ümit Sabi Kumuş, nasılsınız? Sevgili Mustafa Can şahaneyiz. Sizleri sormalı. Niyeyse Ökse Otu mevzusuna bir garip heyecanlandım. Değil <gülüyor> <gülüyor> <Nötenini> mi? <bilmiyorum. Canım gülüyor> öpüşmek çekmiştir. <gülüyor> ya sendeki imajı öyle yılbaşı Ökse Otu ağacının altında öpüşmeler falan. Bendeki imajı daha çok eski küçüklükten dinlediğimiz kuş avlama hikayeleri. Yani evet. Ökse Otu'yla ağaçtan küçük serçeler avlanır vesaire falan öyküsü. Evet. Hep bu şeylerde yani hani eski ilkokuldaki falan duyduğumuz hikayelerin içerisinde vardır öksü otu kullanılan bir şeydir. Ben öksü otunu mesela bir ot olarak değil de bir tür yapışkan zamk falan gibi bilirim ya da duyarım. E, aslında şimdi sen söyleyene kadar kelime olarak da kullanılır, bildiğin kavram olarak da olduğunu zannettiğin. ama aslında realitesini kontrol ettiğinde arka tarafta hiçbir şey bilmediğin otlardan bir tür <gülüyor> evet. Sonra sen yılbaşı dedin falan yılbaşında bir... ot demeyelim yazık çalı. Çalı. Çalı. <gülüyor> <gülüyor> çok çok da enteresan karakteristik özellikleri tabii. var. Senden küçük dedikodularla duyduğum. Hadi tanışalım öksü otuyla. Tanışalım öksü ot. Kimdir, nedir, nerelerde görürüz? Kendisiyle tanışmak <gülüyor> istesek nereye gitmemiz Aslında gerekiyor? Aslında çok görüyoruz. Çok görüyoruz da anlamlandırmak konusunda aşinalık yaratmadığımız için bir yerlerde kaybolup gidiyor. Nasıl görüyoruz? Mesela şehirler arası yolculukta bir orman kenarında veya yaprak döken ağaçların bulunduğu bir yerden geçerken böyle ağacın tepesinde bir yerde o ağaçla hiç alakası olmayan sanki oraya kondurulmuş bir gelin başı gibi bir yeşillik görürüz. Ama çok da ilgilenmeyiz. Çok yaygındır. Yolda giderken, gezerken, yarı doğal alanlarda falan çok gördüğümüz bir şeydir. Ökse otu. Aslında çok enteresan özellikleri vardır. Mesela öksü otunun kendi kök sistemi yoktur. Öksü otu aslında bizim bildiğimiz anlamda bir parazit. Belki de hani yarı parazit diyebileceğimiz türden çalı görünümlü, her dem yeşil, meyve veren... Dört mevsim yeşil. Dört mevsim yeşil. Yani kurumuş ağaçların tepesinde böyle yapay bir şeymiş gibi durur. İnsanlar genelde şey algılarını yani ağaç kurumuş yapraklarını dökmüş ama bak orası henüz dökülmemiş gibi algıladır. Halbuki o, o ağacın otu. üzerindeki parazit bir canlı olan öksü otudur. enteresan yani değişik de bir evrimsel sürecin sonucu olmalı. Olmalı. Yani daha organik canlılarda daha doğrusu daha hareket eden canlılarda bu parazitlik hikayesini daha çok biliyoruz ama bitkilerde, bitkilerde de çok varmış. Evet. Ben de seninle beraber öğreniyorum mevzuda. Ki yani hani hemen burnumuzun dibinde de böyle bir parazidel şey de var. Çok da yaygın. Tabii bitkilere biz konduramıyoruz şey. Yani bu arada parazit... meyveli bir bitki. Tabii meyveli, çiçekli, meyveli, tek eşeyli. Ya erkektir ya dişidir. Daha önce incirde de konuşmuştuk. O. Yani çiçeklerinde tek cinsiyet var. Ya dişidir. Ya erkektir. Öyle bir şey var. Aa, Bu onlar arada... da o zaman üremek için çeşitli canlılarla ortak hareketler yapmak zorundalar. Tabii ki. Yine gemi... arılar, kelebekler Formu. bir şeyler gitmeli gelmeli yani. Hani... Tabii şeyle ötücü kuşlar. Hani biraz önce bahsettin ya, ökse otundan yapılmış macunla Karadeniz'de çok kuş yakalanır. Niye ökse otunu seçmişler? Bir, yapışkan olduğu için. iki zaten onların tohumunu yaymak için o tür ötücü kuşlara ihtiyaç var. Onun kokusu çekiyor. Aynı zamanda. O yüzden öksüyotu çok yaygın olmasına rağmen, İstanbul'da da çok yaygın olmasına rağmen, hep gözümüzden kaçmış, garip böyle efsaneler ve zaman içinde bilim geliştikçe otu anlayışımızın da değişti. Hani konuyla ilgilenenin de anlayışının değiştiği, garip bir. Evet Form. daha batı hikayeleri giriyor hayatımızda. Bu tamam. yılbaşıyla beraber ben bunu senden öğrendim. Evet bu ağırlıklı Hristiyan dünyasında kapıya asılan bir çelenk var. O da öksü otuymuş mesela. Tabii genellikle öksü otundadır. Onun evrimsel öyküsünü biliyor musun? Niye o hikaye öyle gelişmiş? Niye onu kapıya asıyorlar? Bir şans vesaire korunma? Aslında çok çok çok eskilere kadar dayanıyor. Özellikle İskandinav efsanelerinden başlayıp daha Güney Avrupa'nın ithal ettiği daha sonra da modern çağlarda bizim topraklarımıza kadar gelen bir anlatının şeyi. Sonuçta bu biraz önce dedik ya parazit ya da yarı parazit olan bir bitki. Bu ne demek? Bir konakçı genellikle de bizim topraklarımızda elmayı tercih ederler. Elma ağaçlarında, kayın ağaçlarında meşe ve çandı da bulunur. Bir ağacın üzerine yerleşir. Kendi kök sistemi yoktur. Ağacın sistemine bağlanıp oradan su ve mineralleri alır. Ağaca zarar verir mi bu arada? Çok yoğun olduğu zaman tabii zarar veriyor. O yüzden bizde de zamanında 1960'lı 70'li yıllarda hatta 1980'li yılların sonuna kadar öksü otu ormanlık alanlarda negatif bitki olarak kodlandı. Yani bulduğunuz yerde yok edin çünkü ağaçlara zarar veriyor. Çünkü bir parazit parazitse zarar verir mantığıyla kodlanmış bir çalı formunda bitkidir. Fakat sonra bu ekolojik araştırmalar, bilim ve araştırma yöntemleri geliştikçe o paradigma da değişti. Artık anahtar türlerden biri olarak kabul ediliyor. Yani o bir ekolojik sistemin, bir habitatın sağlığını ölçmenin Anahtar türlerinden bir tanesi kabul ediliyor. Artık negatiflik listesinden çıkarıldı. Çünkü onun bulunduğu yerde şunu fark ettiler. Ökse olduğu, parazit olsa dahi ökse otu popülasyonunun bulunduğu yerlerde fauna daha zengin. Flora daha zengin. Daha fazla canlı oraya gidip geliyor. Daha fazla kuş geliyor. Daha fazla kuş geldiği için daha fazla yırtıcı geliyor. Bunlar daha fazla olduğu için daha fazla gübre yapıyor. Daha fazla gübre yapınca daha fazla... Artık oturmuş bir ilişkileri var yani. Tabii. <gülüyor> Artık insanlar tarafından da... Negatif kabul edilmiyor. Negatif kabul edilmiyor. Negatif tarafı şu, işin anatomisiyle başlayıp sonra efsanelerine dönersek zehirli bir bitki. Özellikle meyveleri böyle çok göz alıcıdır, önce kırmızıdır, ondan sonra olgunlaştığı zaman beyaza döner, içinde bulundurduğu bazı aktif maddeler yendiği zaman insan bünyesinde ciddi rahatsızlıklara sebep olur. Ciddi derken çok abartırsanız ölüme kadar götürür ama kimsenin o kadar abartacağını zannetmiyorum ya da umut etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte diğere ishal yapar, kramplar yapar, ağrılar yapar. Protein sentezini inhibe edici bazı bileşikler vardır içinde. O yüzden direkt meyvesinin tüketilmesi insan fizyosu için zehirli etkisi vardır. Fakat aynı zamanda biliyorsun bizim birçok ilacımızın kökeni bitkisel kökenlidir. İçinde taşıdığı bazı aktif maddeler, bazı organik maddeler de ilaç sanayisinde şifa ve sağaltıcı olarak da kullanılıyor. Ama bu profesyonel kullanım gerektiriyor. Ara yani, sıra duyuyorum suyunu içelim yok. Yok, yani yok öyle bir öyle şey yok. Şey yok. Yani, Kansere yani. iyi geliyormuş. Bugün evet desem birileri gidecek. Dediğim gibi suyunu kaynatıp içecek. Ondan sonra her kişi niyetine Allah'a öper olma ihtimali <gülüyor> yüksek. Tehlikeli. Tehlikeli. Böyle şeyler bulaşmayalım. Evrimsel olarak hikayesini biliyor musun? Kökü bir önceki bağlantıları nasıl nasıl evrimleşmiş? Biz Ökse Otundan bahsederken tek bir türden bahsetmiyoruz. Yaygın olan Viskus Album diye bir tür album burada beyaz demek meyvelerinden gelen bir şeyle. O tür üzerinden genel familyayı anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden her birinin hikayesi birbirinden farklı. Şöyle söyleyeyim yaklaşık 43 cinse bağlı 1000'in üzerinde türü var. Dünyanın her tarafına yayılmış olan. Amerika'da çok yok. Orada öksü otu adıyla İngilizcesi öksü otu adıyla anılan farklı türler var ama bizim Avrupa'da, Anadolu'da oldukça farklı. Tek eşeyli Çiçekli bitkilerden, daha önce de bitkilerden konuşurken birçok kere üzerinde durduk. Geriye doğru tür olarak takip etmek çok zor. Zaten bin veya binin üzerinde türü var ama çeşitli bitkiler konusunda konuştuğumuz bundan 250-300 milyon yıl önce başlayan evrim çizgisinin bir dalı olarak günümüze kadar geldi. Polenlerini takip edebiliyoruz. Polen analiziyle fosilleşmiş polenlerini takip edebiliyoruz. Ama şeyleri çok az. Birey olarak, tür olarak fosilleşmesi çok az. Düşük yani düşük. bunun tabii asalak olması enteresan ya. hani o tarafa beraber. O, o bu aslında bir teknolojik devamlılığı sağlamak için hani o, o nasıl gelişmiş acaba diye merak ederek evrimsel tarafını sordum. Muhtemelen sadece evrimsel bilgilerin temel kriterlerini göz alarak şöyle bir simülasyon yapabiliriz. Parazitizm yaşamak için gerekli olan tüm mineral ve besin kaynaklarından bir veya birkaç tanesinin eksik olduğu habitatlarda kendini göstermeye başlıyor. Mesela ekstrem bir örnek vereyim. Etçil bitkiler vardır. Böcek avlarlar. Mesela bunların niye geliştiğini nasıl evrimleştiğini anlamak zordu eskiden. Sonra bir şey yapıyorlar. Bilim geliştikçe bakıyorlar. Fosfor ve azotun çok eksik olduğu topraklarda bunlar evrimleşmişler. Böcekleri yiyerek fosfor ve azot ihtiyacını karşılıyor. Tüm parazitlerde üç aşağı beş yukarı bu mekanizma var. Buradan yola çıkarak tüm parazit bitkilerde de büyük ihtimalle eksik olan kaynağı elde etmenin yolunu parazitizmle bulmuşlar. O yüzden mesela ökse otuna da direkt parazit değil, hemi parazit diyoruz Yarı parazit. Çünkü kendi besini kendi üretiyor ama evrimleştiği yerlerde büyük ihtimalle suya ulaşmasıyla ilgili bir problem için problem aracı, aracı olarak ağaçları kullanmıştır. Ağaçları kullanıyor. Batı öykülerinde bu altında öpüşmeler, yılbaşında vesaire falan gibi başka hikayeler var. O hikayeyi biliyor musun? Ya da kaynağını biliyor musun? Ya nasıl oluştuğunu. İskandinav efsanelerinden çıkma bir şey. Yani geriye doğru taradığımızda İskandinav efsanelerine kadar gidebiliyoruz ama onu hani günümüz mantığıyla baktığım zaman en azından ben bir gözlemci olarak ama haklı buluyorum. İskandinav birkaç efsanesi var. Bunlardan bir tanesi bizim öksü otu dediğimiz bu yarı parazit bitkiye orada cennet bitkisi cennetten geldiğine inanıyorlar. Önceleri ben de çok anlam veremedim ama baktıkça mantıklı geliyor. Düşünsene bir Ağaçlık bir alanda gidiyorsun ve ağacın tepesinde bir yerde hiç ağaçla alakası olmayan bir yama gibi orada yemyeşil bir şey duruyor. Öbüründe duruyor, onda duruyor, bunda duruyor. Bakıyorsun, diyorsun ki bunlar herhalde havadan bir yerden düştü, yere çarpamadı, ağacın üzerinde asılı kaldı. Yani bunu ben bugünkü zihnimle öyle İlahi hayal edebiliyorum. gökyüzünde olduğu, gökyüzünden düşenin oraya ait olduğu duygusu. Evet güzel, enteresan. İskandinav evet. efsaneleri de böyle çıkıyor. Gökyüzünde bir, Druid efsanelerinde de var. Gökyüzünde bir cennet var sebepten ötürü cennetten hediye olarak olabilir. Başka bir şey olabilir. Dünyaya gelirken yere düşemeyip de ağacın üzerinde kalmış çamaşır parçaları gibi algılanıyor. O yüzden büyük ihtimalle bu yüzden ona cennet bitkisi diyorlar. Roma döneminde öksü otunun olgunlaşmamış meyveleri kırmızı veya kırmızı türevi renklerdedir. Olgunlaştığı zaman beyaza dönüşür. İsmi de oradan geliyor. Öyle isim vermişiz. Anlatıldığı kadarıyla Roma döneminde hayal güçleri oldukça geniş. Bu beyaz meyveleri sperme benzetmişler. Öyle bir salkım halinde bu. Ona benzettikleri için de üremenin işte çocuk yapmanın, sağlıklı nesiller oluşturmanın simgesi haline gelmiş. Ve zaman içinde bu bir ritüele dönüşmüş. Ökse otunun altında o her bir meyve düşüp de ortadan kayboluncaya kadar eğer bir kadınla erkek öpüşürse sağlıklı nesiller üretebileceğine inanmış. Ne zamana kadar? Sperm bitene kadar. Bittiği zaman öbürüne geçiyorlar. <gülüyor> Ve birbirini destekleyen böyle efsaneler oluşuyor. Ne zamana kadar? Bu arada familia adı Santa Yase gibi bir familia adı var. Santa Claus'tan alın. Noale bir atıf var orada isimlendirildiği zaman. Günümüz medeniyetinde de bu efsaneler şekil değiştire değiştire oraya kadar gelmiş. İskandinav efsanelerinde doğanın yaratıcısı olan Tanrı'nın bir çocuğu oluyor. Çocuğu bir gece bir rüya görüyor, işte kabuslar içinde uyanıyor. Annesi, Çocuğun gördüğü kabusu kâhinlere yorumlatıyor. Kâhinler de diyor ki efsaneye göre çocuk ölecek. Kadın büyük bir paniğe giriyor. Diyor ki hani onun ölümüne sebep olan bütün canlılarla oturup bir anlaşma yapalım. Dünyadaki bütün canlıları dolaşıyor. Hepsiyle anlaşma yapıyor. Diyor ki benim çocuğuma dokunma ben sana mutluluk vereyim. Ondan sonra bir tanesiyle yapmayı unutuyor. Ökseotuyla. Ökseotuyla. Ve işte... Biliyorsun o zamanki Panteon tanrılarının olduğu yerde aralarında çekişmeler, hınçlar çok fazladır. Konuyla ilgili tanrılardan bir tanesi Loki. Bu yenilmezlerdeki torun Loki. Loki bir sebepten ötürü onu öldürmeye karar veriyor. Bu dedikoduyu duyuyor. Gidiyor ökse otundan bir ok yapıyor. Başka bir aracı tanrıya veriyor ve çocuğu öldürüyor. Ökse otuyla öldürüyor. Çünkü annesi bir tek ökse otuyla bu anlaşmayı yapmamış. Çok büyük bir dram yaşanıyor ve çok... Ağlıyor, çırpınıyor, şey yapıyor falan ondan sonra çocuk tekrar diriliyor efsane bu ya. Çocuk dirildiği için de bütün diğer anlaşma yaptığı ve anlaşmaya uyan bütün canlılarla ökse otunun altında öpüşüyor annesi. <gülüyor> bu da böyle bir efsane. İşte bunların hepsini toplayıp da bizim medeniyetimize taşıdığımızda işte bu sperme benzetilmesinden ötürü bereketin simgesi, yaşamı geri getirdiği için ölüme sevgiler gibi. Bu arada şey de güzel bir fotoğraf veriyordur büyük ihtimalle. Kış ayında tüm ağaçlar dökülürken orada yeşil bir şeyin hala devam ediyor olması da evet. yani yani farklı bir duygu veriyordur muhtemelen. Sadece tahminimi söylüyorum. Bu tür şeylerde atmosfiyon yapmaktan kimsenin zarar göreceğini zannetmiyorum. Noel'de batı kültüründe çam ağaçları kesilir, eve getirilir ya. Muhtemelen kesenlerden bir tanesi gelirken parazit ağaç ya, çamın üzerinde şey çalı, çamın üzerinde evet. duruyor. O da eve kadar gelmiş. Yani ne yapsak bunu? Hadi altında öpüşelim. <gülüyor> <gülüyor> ya da kapıya <gülüyor> asalım. <gülüyor> <gülüyor> yani biz çam aldık. Çamı kapıya asamıyorum ama bak da onun <gülüyor> simgesi. Olabilir. Yani bunlar da atmosfiyonu <gülüyor> da bir sıkıntı yok. yok. Efendim teşekkür ediyorum. Efendim Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu vesileyle her ne kadar bizim kültürümüzde olmasa da genel medeni alemde aldığımız işte filmlerden Hollywood yapımlarından sürekli maruz kaldığımız artık İstanbul'da da benim gördüğüm kapılara asıldığını gördüğüm bir nesneydi. Her ne kadar bizim topraklarımızda Osmanlı'da, Selçuklu'da Orta Asya'da böyle bir gelenek olmasa da öğrendik. Farkına varalım. Kullanmasak da bilmekte fayda var. <Gülüyor>